Kaç gece doldu Senden daha güzel Kimselere de bakmadım Ölsem değişmem Kimseyi tanımadım ben Senden daha güzel İsimli Zeynep Balcı Çiçek. Şehit Polis Hayrettin Şişman İlkokulu'nda din dersi öğretmeniyim. Çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum. isimli proje kapsamında biz bir etkinlik yapmak istedik. Amacımız çocuklarda merhamet ve dayanışma duygusunu pekiştirmek. Ülke olarak çok zor günlerden geçiriyor geçiyoruz. Deprem felaketi hepimizi etkiledi. Ve bir konser düzenlemeye karar verdik. Eski öğrencilerimizden konser düzenlemelerini, şarkı söylemelerini, çocukların da hem eğlenip hem de katkı sunmalarını istedik. Bilet değeri 10 lira olarak belirlendi. Tabii daha fazla katkı sunmak isteyen öğrencilerimiz oldu. Bu gelirle çocuklarımıza bayramlı kıyafeti alıp onları mutlu etmeyi düşünüyoruz. Çok teşekkür ederim. Ee, biz burada bir konser verdik. Konserde umarım depremzedelere biraz da olsa yardımcı olabilmişizdir. Çınar Danış adım. Ee, bir de biz böyle depremzede arkadaşlarımıza böyle yardım ettiğimiz için çok mutluyuz. Bu konserde de çok mutluyuz. Hem yardım ediyoruz hem de çok se seviniyoruz. Benim adım Aslı Berkant. Ee, hep birlikte e, deprem için bir konser verdik. Bu konserde çok mutluyuz. İnşallah onlara yardımcı olmuşuzdur. Sen. Kimselere de bakmadım, aklımdan geçer. Kimseyi tanımadım ben. Sen daha güzel